Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, öncelikle Haziran ayının konu başlıklarına bir bakalım. Güneş 21 Haziran'a kadar İkizler burcunda ilerleyecek, daha sonra Yengeç burcuna geçecek. Merkür retrosu sona eriyor. Bu ay Mars Koç burcunda ilerliyor, oldukça güçlü bir pozisyonda. Yay burcunda dolunayımız var ve yengeç burcunda da bir yeni ayımız var Evet detaylara bakalım Güneş 21'ine kadar ikizler burcunda ilerleyecek 30 Mayıs'ta ikizler burcunda yeni ayda olmuştu ayın ilk yarısı altıncı ev konularınız hani işiniz meslekle ilgili konular günlük hayatınızın detayları öne çıkıyor biraz hani çok meşguliyetleriniz olabilir hazırlıklarınız olabilir aynı zamanda yakın çevre akrabalarla ilgili konular hani onlarla etkileşimler haber trafiği filan bilgi alışverişi ön planda olabilir Mayıs ayında Merkür'ün geriliği olması birçok konuyu biraz hayatımızda sıkıştırdı aslında. Yani yavaşlattı, ertelemek zorunda kaldık. 3 Haziran itibariyle Merkür Boğa Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. 13'üne kadar Boğa Burcu'nda olacak. 13'ünden sonra 8'ler Burcu'na geçecek. Ee, özellikle 5. evinizde Merkür ilerlerken yani çocuklarla ilgili bazı konularınız, hani ertelediğiniz bir... E, gündeminiz olabilir örneğin eğitimle ilgili bir konudur örneğin ya da bir türlü karar veremediğiniz bir konu olabilir yani bunları daha rahat şimdi çözümleyebilirsiniz gözden geçirebilirsiniz içinde bulunduğunuz şartlara bakabilirsiniz e, kişisel girişimlerinizle ilgili örneğin belki aşk hayatınızda bazı sorgulamalar içerisindeydiniz ya da bazı anlaşmazlıklar yaşadınız hani bunları çözmek için de fırsatlar karşınıza çıkabilir tabii ki 3 Hazir e, ayın 13'ünden sonra ikizlere geçecek ve günlük hayatınızda çalışma hayatınızda özellikle ticari konular eğitimle ilgili konularda biraz daha hızlanmalara yol açabilir Merkür'ün ikizlerdeki hareketi Evet bu ay 23'üne kadar Venüs boğada Venüs 5. evinizde size de çok güzel bir açıda olacak. Hani aslında romantik konularda, işte aşk ilişkilerinde, çocuklarla ilgili keyifli konularda destekleriniz var. Yaratıcılığınız da iyi. Sanata zaman ayırabilirsiniz, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. bu ay ayın 12'sinde Venüs'ün Uranüs'le ve Kuzey Düğümü'ne bir kavuşumu var. Sürprizler getirebilecek bir açı bu. İlginç bir açı. Örneğin belki böyle bir sürpriz, beklemediğiniz bir çocuk haberi örneğin olabilir e, ya da işte sizi sevindirecek tanışmalar olabilir aşık olabilirsiniz parayla ilgili kazançlarınızla ilgili hızlı gelişmeler olabilir sürprizleri açık olmamız gereken bir dönem ama bunlar sizin için şans getiren gerçekten şanslı sürprizler olabilir ayın 12'si ve yakınlarında bu etkiler artabilir ay boyunca Mars koçta Biraz evde, yuvada yaşadığınız yerlerde, çalıştığınız ortamlarda efor sarf etmeniz gerekiyor. Zaman zaman biraz aile üyeleriyle takışabilirsiniz. Buna dikkat edin. Özellikle ayın ortalarında bir ebeveyninizin rahatsızlanması olabilir hani belki evdeki işler nedeniyle daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir kendi sağlığınızda da biraz özen gösterin Çünkü kazalara sakarlıkları açık olabilirsiniz özellikle yaşadığınız mekanlarda i̇şte baş ağrıları eklem ağrıları kas ağrıları ufak tefek yaralanmalar ufak tefek böyle kazalar olabilir bunlara dikkat etmekte fayda var Evet ayın 14'ünde yay burcunda bir dolunay var 12. evinizde olacak bu dolunay. 12. ev dolunayları aslında şifa dolunaylarıdır. böyle dönemlerde biraz iç dünyamıza yöneliriz. Biraz hani hayatın daha manevi, daha ruhsal alanlarına çekilebiliriz. bir izolasyon olabilir, bir dinlenme süreci olabilir sizin adınıza. Bu Dolunay, geçtiğimiz Aralık'ta başlamış olan bazı konuların sonuç vermesi de olabilir tabii ki. Ee, bir anlayış, bir farkındalık süreci aslında. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? İkizler, yay, başak ya da balık eğer bulunuyorsa e, daha fazla etki alabilirsiniz. E, bu Dolunay ve yakınlarında belki bir tatile çıkabilirsiniz. Yani biraz günlük hayata ara vermek, şöyle bir kendinizi dinlemek için bir fırsat. Bunun yanı sıra gerek iş hayatınızdaki çalışmalarınız, gerek özel hayatınızdaki alışkanlıklarınızla ilgili bazı değişimler olabilir. Zararda alışkanlıkları bırakabilirsiniz. Ya da ihmal ettiğiniz bir sağlık sorununuz var. Bununla ilgili tedaviler olabilir, terapiler olabilir. Diyete başlayabilirsiniz, beslenme programınızı değiştirebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Hani Bunun gibi kararlar verebileceğiniz bir dönem. Dolunay sırasında güneş Neptünle kare açı yapacak. Bu bazı düşüncelerimizle biraz hani evet yaratıcılığınızı ilham akışını arttırıyor ama hani böyle karışıklıklar da yaratabilir, yanılgılar da yaratabilir. Çok hayalci olabilirsiniz. Ee, özellikle işte böyle bağışıklık sistemimizdeki bazı zafiyetlere de açık olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Güneşin satürn'le olumlu bir açısı var hani bu daha sağlıklı aslında daha sağlam adımlar atabileceğimiz En azından hayatımızla ilgili iş hayatımız mesleğimizle ilgili sağlığımızla ilgili aldığımız sorumluluklar olduğunda Hani burada istikrarlı ve güvenli adımlar atabileceğimizi işaret ediyor Biraz belki disiplin gerekiyor günlük hayatımızda e, uygulamamız gereken sağlıkla ilgili konularda da daha disiplinli olmamız gerekiyor bu e, dolunay size bu farkındalıkları da verebilir Tabii ki ayın e, dolunayı takip eden günlerde ayın 16'sı 17'si 18 hani buralarda da e, bizi destekleyecek güçlü etkiler var e, ve ayın 21'inde Güneş artık yengeç burcuna geçecek 29'unda yengeç burcunda bir yeni ay doğuyor yedinci evinizde doğacak bu yeni ay Aslında bu yeni ay sizin için önemli bir yeni ay güneşin de ayın 21'den sonra yengeç burcuna ilerliyor olması biraz daha sizin için hani bireysel değil de daha çok hani ilişkilerle ilgili beklentilerinizi artıracak gibi görünüyor paylaşım yapmak isteyeceksiniz daha paylaşımcı olacaksınız iş hayatınızda da mesela destekleri yardımları bekleyebilirsiniz böyle bir süreçte özel hayatınızda da biraz daha ev yuva temaları evlilik konuları ilişkilerle ilgili konular önemsenebilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız öncü bir yeni ay Siz de önce bir bursunuz Dolayısıyla sizin için önemli özellikle güneş burcunuza yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarında ise bu yeni ay ilişkilerinizle ilgili çok daha belirleyici olabilir ayın son günleri ve özellikle Temmuz ayının ilk yarısı içinde de bu yeni ay kapsamında olacağız evlilik kararları alabilirsiniz Tabii ki evlenebilirsiniz Örneğin ee, veya evlisiniz belki çocuklarla ilgili çocuk sahibi olmak için bir karar vereceksiniz eşinizle ilgili birlikte bazı girişimleriniz olabilir ya da eşinizin hayatında bazı dönüşümler olabilir onun hayatında yenilikler olabilir Tabii ki işbirlikleri ortaklı çalışmalar falan yani buralarda bazı anlaşmalar sözleşmeler bu yeni ayla birlikte gündemde olabilir Süre gelen bazı ortaklıklarınızda, ortağınız ya da işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ilgili değişimler, yenilikler gündemimizde olabilir. Evet yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde ve özellikle Temmuz'da bu etkileri deneyimleyebiliriz. Ayın geneline baktığımızda bizim için şanslı olabilecek gökyüzüne güzel açıların oluştuğu günler var. Özellikle ayın 11'i, 10, işte 10'u, 11'i, 12'si gibi zamanlar ilginç fırsatlarla sürprizlerle karşılaşabileceğimiz heyecanlı gelişmeler olabileceği zamanlar aşk hayatınızda çocuklarla ilgili ya da parasal kazançlarınızda olabilir ayın 19'u 20-21'i Bunlar da çok verimli günler sizin adınıza hani hayatınızda daha kendinizi güvende hissedebileceğiniz süre gelen bazı işlerin istikrarla kavuştuğu zamanlar Hani herhangi bir yeni adım attığınızda da bence Gelişmeye müsait ya da en azından daha olumlu sonuçlar alabileceğiniz zamanlar. 27'si ve 28'i de bu ayın güzel günlerinden, şanslı günlerinden bu zamanları değerlendirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.